Kör şeytanın fitnesine uysaydım, Bütün resimleri yırtar atardım. Şiirler, mektuplar küle dönerken, Çayla, sigarayla keyif çatardım. Ne olurdu şu umutlar solmasa, Gönülleri hicran elem dolmasa, Aşk ve sevda bence kutsal olmasa ikisini üç kuruşa satardım Bugün nasıl isen önce de buydum Sanma ki suçluyum, nefsime uydum Kırk yıllık sevdaya hep saygı duydum Yoksa gider fahişeyle yatardım Sanki kurşun yar bütün cenahtan Yürek yorgun zikir gibi bin nahtan Kim korkar ki aşk denilen günahtan O günaha seve seve batardım Sabrımı test eder beni sınarsın Başı göğe ermiş ulu çınarsın Kaf ardında ardındaki pınarsın Yıllar yılı ben ardında katardım Sabrımı test eder beni sınarsın Başı göğe ermiş ulu çınarsın Kaf ardındaki pınarsın Yıllar yılı ben ardında katardım